Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Oyun canavarının yeni bölümüyle karşınızdayız. Uzun süredir aslında ara vermiştik. Çünkü gördüğünüz canavarı bekliyorduk. Bugün RTX 3060'lı bir Monster Tool modeli var elimizin altında. Ve artık oyunları oynarken RTX vesaire de deneyimleyeceğiz. Bugünkü oyunumuzu dedik ki Resident Evil 8 olarak seçelim. Malum yeni çıkan bir oyun, RTX desteği olan bir oyun. Ve bu oyunda biraz bilgisayarımızı zorlayalım. Bakalım nasıl bir performans veriyor. Bunu da izleyicilerimizle beraber görelim istedik arkadaşlar. Yavaş yavaş ben şöyle oyuna geçeyim. Bakalım RTX destekli 3060 ekran kartı bulunan bir bilgisayarda Resident Evil nasıl bir performans veriyor bizlere. Şöyle önce Options menüsüne giriyorum arkadaşlar. Buradan şu display'e gelelim. Bakalım şu ekran çözünürlüğümüz vesaire zaten full da şöyle yani texture quality ray tracing gördüğünüz gibi 10 arkadaşlar. Işık efektlerinin verdiği tepkiler vesaire her şey açık. Şu mesela low'daymış. Bunu biraz yükseğe çekelim şöyle. Ekran kartına sınırlarını zorlayalım, hayga çekelim. Ee, bunu 10 yaptığımızda çok şey fark ediyor mu? Ha, fark etmiyor ama 10 olsun bu da. Evet. Şimdi geri diyelim arkadaşlar. Yani bütün ayarları gördüğünüz gibi gayet üst seviyelere çektik. Şurası Village. Buraya kadar oynamıştım ben. Buradan aşağıya şöyle salacağım kendimi. Şimdi gideceğim. Resident Evil biliyorsunuz bu oyun bir önceki oyun yani 7. E, oyunun devam niteliğinde arkadaşlar aynı karakterle oynuyoruz yine burada ölü bir at var. E, burada evler vesaire var ama evlerde bir şey olmadığı için şöyle girmeme gerek yok onlara hiç girmeden yoluma devam edeceğim. Zaten buraları daha önce siz de oynamışsınızdır belki deneyimlemişsinizdir diye düşünüyorum. Böyle bir köyümüz var gerçekten grafiklerin etkileyici olduğunu söyleyebilirim ben. yani gayet güzel bu arada mp1 e bakalım şu kırmızı eve gir diyor aslında bir eee searching. search'ing yapalım orayı bakalım ne var ne yok çünkü buradan bir adam adam sürüklüyorlardı belki o sürükleme olayını bize göstermek için buraları illa bir search'le diyebilirler ne maybe ne bir şey yok tabii ki Kan gövdeyi götürmüş. Şurada bir emblem var. Burada hiçbir şey yok. Hemen şöyle çıkalım. Aha bakın gördüğünüz gibi bir şeyi sürükleyip götürdüler. Bir de şöyle bir bakalım. O dediğine bir şey yoktur muhtemelen. Balta alta bir şey bulsak. Burası atarı. Şuradan gitsek. Burada bir şey var mı? Burada bir huyu var. Gördüğünüz gibi. Yani başka bir şey bulmak lazım diyor. Nadir item. Evet buralarda bir şey yok. Dönüyoruz. Işık yansımaları vesaire. Gayet güzel. donat enter diyor arkadaşlar. Demek ki ne? Buraya gireceğiz. Ama tabii şeyler bulmak lazım. Şimdilik giremiyoruz. Şöyle köyün içerlerine doğru gitmeden önce ee, evet oralarda bir searching e, yapalım yine. Şu Ahır gibi olan yerde o. Evet burada. Buraya bakalım neler var neler yok. Bir şey var mı? Bir şey göremiyorum. Evet burada bir şeyler. Sonuç olarak hiçbir şey yok. Benim görebildiğim kadarıyla Vay bay vay yok. Zaten küçük bir ahır. Şuralara bakalım burada bir tuvalet var. Köylerde tuvaletler böyle, evin dışında olur arkadaşlar, bazı tuvaletlerde burada da. Evin dışına yerleştirmişler. Burayı da aradık, orayı da aradık. Artık yavaş yavaş yolumuza koyulalım. Evet, buralarda bir şeyler yok gördüğünüz kadarıyla. Araya, şey Şöyle koşalım biraz Etin'cim. Gelmezsin korkma, oraya daha önce girmemişiz. Açılmıyor. Evet. O zaman geri dönelim. Aslında Resident Evil oyunları biraz daha action ağırlıklıdır ama şu anda burada bir ne oluyor lan? Sanki bir ses duydum gibi. De ee, burada bir oyuncak bulduk. Aha. Salladık o oyuncağı. Hiçbir şey olmadı. Burada bir emblem yine. Evet. Burada da bir şey yok. Buraya girebiliyoruz mu? Bakalım bir. Yok buraya giremiyoruz. Şu tuvalete giremedik zaten. Evet buradan da çıkalım. Devam edelim. To be continue. Sağımıza bakalım karşıya geçmeden. Sorumuza bakalım. Gelen giden yok. O zaman haritamıza bakalım. Hmm, şurada mavi bir ev var. Hmm. Evet burada kesik keçi başları bulunuyor. Kıçıbaşlarının altından dümdüz gidelim. Evet burada Köy içerisindeki tabelalar Gözümüze çarptı Şuraya bakalım hiçbir şey yok Buradan dümdüz ilerleyelim Tenekeymiş insan zannettim yemin ediyorum ya Yalnız elimizde de ne silah var ne bir şey var Şu tencereyi alsak var şuradan alamıyoruz Oo, burada bir kapı Tabii ki de lokut. O ne ya? Haa. Horozmuş bir an bir şeyler bana koşturuyor zannettim. Bu arada hava kararmak üzere. Heyecan artıyor. Şurada bir mangal. Mangalın kapağı çalışmıyor. Tavuk bu tarafa geçmeye çalışıyor. Evet şu eve girelim arkadaşlar. Bakın girince nasıl aydınlandığını gördünüz. Bakın, bir daha göstermek istiyorum. Bakın buradan bakınca karanlık. Giriyor. Gördüğünüz gibi. Aydınlanıyor ve buradaki ışık, yansımaları da gayet. O ne? Hemen şu bıçağı almam lazım. F. Kesin bir şey gelecek. Aptak yapmam lazım gelene. Hadi gel. Just run out of house? O ne? La, yemek mi o? O yemeğin içinde kurtulabilir. Ya da balıklar, bilmiyorum. Küçük balıklar, olabilirler. Evet, burada da bir şey yok. Acaba buradan bir şey çıkar mı? Olan burada giremiyormuş çünkü nasıl çıkacak? Şurada bir adet resim, tezgah örgü örüyor. Burada bir adet yatak, bir adet sigara, içki vesaire. Derken daha da bir şey yok. Çıkalım. Bakın gölgemizi görüyor musun? Bak gölgeye bak. Ha, bir dakika ben bu kapıyı kapatmadım ki kardeş. Olan kim kapattı beni buraya? Birisi bizi buraya kapatmış arkadaşlar. Demek ki burada bir mücadele yaşayacağız şu anda. Demek ki. Burada bir yerde bir mücadele olacak. Ama nerede? Burada olabilir mi? Baksana. Evet burası. Hazırım. Foto modu da diyor. Oha! Ne oluyor lan? Kim ateş etti? Kim o ya? Dayı ne yapıyorsun ya? Sen ateş etmesen gelmeyecekti onlar. Kamil ya. Ver bana bari silahı. Oh, no. They're coming. They're coming. Holy shit. No, Dayı wow. bana versen hiç fena olmaz da. Lan. Ha, Allah razı olsun. Baltman. oğlum tek gitsene manyak mısın? Ver bana tamam. Sen rahat ol. Kaç tane mermi var? Ver bakayım. Daha da bir şey göremezik ha. Dayı ölecek biz göremeceğiz. Derken dayı öldü. Aha kana aktı. Allah rahmet ederiz. İyi adamdı. Tifeyi de verse de biz de ölmez. Bon. Demin ki dayım ya Yok ya benzemiyor Daha genç Bunlar da ölmüş herhalde herkese öldürmüşler Why Mr. Anderson Why Kafasıyla bir egzamine olayım ya, Harekete bak lan İnsan öyle mi tutar ölünün kafası Jesus, Jesus. Aman Allah Ol Yalnız köyün nüfusu da baya varmış arkadaşlar Baksanıza yani Şurada nefes alan biri yaratık Hemen sıkayım ona bırak beni Bırak beni artık ulan Ol Bak bak Görüyor musun işleri? Ulan hep bir parmağımızı bir elimizi yemeler Koparmalar kesmeler ya Her oyun aynı şey Al işte. şu elin haline bak Hayvan. Nedir bu Ethan'ın çektiği? Yemin ediyorum her oyunda bir yerini yiyorlar adamı. Oğlum silahını nerede? Adam yaklaşana kadar niye bekliyorsun ya? Ol, eyp, ey. alamadık çünkü. Neden? Space Guard yaptıracaktı. Ol, <Gülüyor> ol. Aha, öldü tamam sakin bir şey yani niye e imal bana ben onu anlamadım neyse bir şey yok zaten on tane vermemiz kaldı elimizi de yedi neyse yapacak bir şey yoktur o kim vermiş şimdi iş geldi mermi arama ya bir Resident Evil oyununda en önemli unsurlardan birisi arkadaşlar mermi aramaktır neyse artık mermi aramak önemli Oh, help, help. sağlığımızı yeniliyor. Evet, burada başka bir şey var mı? Yok, tamam çıkalım hadi. Evet, bir haritamıza bakalım. Hiçbir şey anlamadık, devam edelim. Burada bir yiyecek sepeti değil, kazan. Hiçbir şey yok, içi boş kar var sadece. Evet, bu açılıyor mu? Açılmıyor. Evet, o zaman nereden gidiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Tekrardan o eve girmek zorundayım, yapacak bir şey yok. Buradan bakıyoruz, Hiçbir şey var mı buralarda? Yok. Aa, bir dakika, ne oluyor? Tıkırtılar tıkırtılar. Aha. Bu önemli. Şimdi bununla gidip kapıyı keseceğim. Oradan geçemem, oradan geçeceğim. Şöyle bir çevreme bakayım. ne olur ne olmaz. Evet. Evet, okay. evet arkadaşlar biraz daha oynayayım bırakacağım sonra şöyle açılsın bir kapılar Bu da bir şelale şelale dediğim şu şelale dediğim. Aha adam amcayı aldılar içeriye Şu elimize ayağımızı bir ikiye alalım şurada yap destimizi alalım diyecektim Sular akım var Şu radyoyu bi' kapatalım. Nothing Nothing forever. Aha. Yukarıda binane naneler dönüyor. Fakat ben bunu bile bile yukarı çıkacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Ne oluyor lan? Aha merdeden çıkartıldı. Allah'ım ya ne bu böyle. Aha bir merdeden doldu. On. Manyak. Şunu aldım. Nereden girebilir mi bu yerde? Aha girdi. Girdi mi lan? Yok girmedi. Şimdi burada arkamı sağlama aldım. Girerse buradan vururum ben ama. Ha gelmiyor. Şu bir tuzak mı yoksa? Aldık neyse. Hiçbir şey olmadı. Yani demek ki çok da böyle. Lan ne oluyor? Lan ne Ooo baltası da var. Yalnız 5 memle ölmedi daha yani. Al topuna da sıkıyım. Al. Kafası uçtan sonunda. O ne oluyor da yukarıda? Yani ben zaten çıkacaktım kardeş siz niye böyle yaptınız ya? Alacak yani al. Patlayan bir şey var mı? Al. Al yani al. Yalnız hepsi... Aynı yani. Al. Al. Al. Yalnız bunların böyle... Hopla! Hemen hemen... Sen ne ara girdin ya? Ne ara girdin içeri? İt. beni biraz. Şaşırtıcı F-pickup buradan aldık neyse ki. Evet. Çok şükür bu tehlikeyi böyle atlatmış olduk. Evet. Şuraya gittim. Hala bir Survivors? Chris, Redfield Yolla yan taraftan gidecektim. İterif ya beni buradan sıkıştırdı. Şuradan tam olarak. Lan Aa orada adam var. Bir öldüreyim. Aa iki tane adam var. Birine sıksam acaba biri gelir mi? Neyse ben onlara bulaşmayayım ya da ya. Şuradan mı gitsem bulaşmadım? kapatayım da ee, aynı yere geldi lan Demek ki oraya gideceğiz yapacak bir şey yok çatışacağız sizinle gençler Ben de çatışmak istemedim ama ha, gitmişler ha, burada Hayat bize bunu zorladı Ne yaran oğlum ben kaçmam. Akıllı olsun herkes. Lan. Mermin bitti. Yere bakalım buraya. Survive attack. Yere bakalım. Oh, al sana. Oh, al. Al oh. sana mal. Akıllı olacaksın lan. Hep bir ettik? Gel dans ettik. Sen biraz böyle şey gözüküyorsun ama. Oh. Bu da yeni topuzu mopuzu var. Aa, ulan zombiler bizden yemin ediyorum daha şey ya. Daha böyle... Hızlılar yani. Biz nasıl insanız? Böyle insanlık mı olur? Bu arada... Bıçak... Ama oğlum burada da bayağı zombi varmış. He öldür öldür geri geliyorlar. sen arkadan da geliyor. Heee siz bitmeyeceksiniz bir dayı. Ben kaçayım bana bir yol verin diyeceğim de. Şuradan gideyim ben ya baksana ateşte ok katıyorlar. atıyorlar. Resmen bu yolu gösteriyorlar bana. Yani bana atmıyorlar savukları. Ba. Dağıt. Aha. Ha. Aha. Aha burada değil mi? Lan beni mi yakacağınız i herifler? Ha, görüntü o yönde. Dur yukarı çık. Tamam. sıkıntı yok. Rahat olun. Şöyle çatıya tırmanalım. Evet. Ortalığı bok almış. Ay, burası sıkıntı. Nasıl kurtulacak? Şöyle çıkayım bir bakayım. Ok muhta atıyorlar. Her taraf yanıyor. Orada da zombiler var. Loth sen ne zaman geldin dayı adam adamda bizdeki bıçağa bak adamdaki bıçağa bak ya Allah adaletin bu mu değil? Adaletin bu mu dünya? Bak bunlar burada gelip duruyor. Dur ben şuradan gideyim dayı iki dakika ya dayır dayı, dayı. dayı. Oh. kaç dayı Evet Loth ne oluyor? şuradan gideyim. Hop traktör. Aha. Burada bir amca var. Amca sen şunlara bir göz kulak ol ver. Ben şuradan kaçıp giderim iki dakikada. Aha giremiyorum. Aha bu kapıdan gireyim hemen. Aha istedik. Giremedik. Şöyle yapalım. zamanlıklardan şöyle bir biraz Rast olmadı. Dayı dur. Ya bu ne saçmalıktır ya. Hiç sevmem böyle kaçmayı ama işte hayat. Ha? Şuradan bir de Aa! darbe kötü oldu bizim için. Ha? O kapı bizim bizim Adaletin bu mu dünya Bir şekilde kaçmamız gerekiyor Ama Survive de attak attak Kolay değil mi? Survive olmuyor be kardeşim öyle her zaman Neyse Hadi yürü bakalım Etkrik, işe gelecek 6 tane. Aha, kompala. Şey Aha, Aha, alamıyorum. Babicim, siz beni her yerde buluyorsunuz ya. Oho. Ya bir Allah'ınızı severseniz ya. Bir öleceğim şimdi ya. Aha attı beni yavşak. Aha atlar geldi. Lan at kullanan zomimi olur. Aha adamı da mızrağa geçirmiş ha. Yakalandık galiba. Önemli değil. Aha, yemin ki dayı geldi. Çekiçli dayı. Çekiçte bayağı ağır gidiyor ya. Oooo dede. Tipe bak ya. Aksakallı dede. alıştı gitti. Yani. Ee beni niye bıraktınız oğlum burada? Lan madem bırakacaktınız niye sabahtan beri beni böyle şey yapıyorsunuz ya? Allah Allah. Bir de o ok katmışlar bacağıma. Parmağımın yarısı yok. Tam rezilik yemin ediyorum rezilik. Hele bak. Yazık yemin ediyorum yazık. Şuna bak, üç tane parmak kalmış ya. Aha, aksakaldı teyze. Dur teyze, geliyorum. Teyze, bu kapıyı! Kalkamadık ki. Teyze! Sana kapı alacağım. Ha, böyle ellemeli. Ha, teyze burada. Bir şeyler çiziyor ya o dursun arkadaşlar. Biz de yavaş yavaş oyun canavarının bu bölümünün sonuna gelelim. Resident Evil 8 e oynadık. Monster Toolbar T7. Modelinde dediğimiz gibi bu bilgisayarın içerisinde RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. Ve gördüğünüz gibi her şeyi neredeyse ultra çektik. Ve herhangi bir takılma, kasma, donma olmadan ki ekran kaydı da gerçekleştiriyordu bilgisayar. Bunun da etkeni var. Bunu sizlerle sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Buna rağmen gayet başarılı bir... Oyun deneyim sonunu sizlere söyleyebiliriz. Bu arada arkadaşlar bir Resident Evil 8'i Play Store'dan satın aldık. Çünkü orada daha ucuzdu. Hatta hani Steam kodu vesaire vermesine rağmen Steam'den daha ucuz satıyorlardı. Bunu da size dipnot olarak paylaşmış olalım. Önümüzdeki süreçte Play Store'u böyle arada bir ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü orada da gerçekten oyunlar uygun fiyatta olabiliyor. Artı e, abonenize yansıtılıyor fiyatlar ve bunun üzerinde de fatura üzerinde de taksit yapabiliyorsunuz. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Resident Evil 8 oynadık. Gördüğünüz gibi aksiyona dayalı bir oyun değil. Biraz böyle size çaresizlik hissi de veriyor. Açıkçası hani ben çok böyle tarzım olmayan tar oyunlar bunlar. Çünkü ben böyle oyunların içerisinde çaresizlik hissini çok fazla sevmiyorum. Bunda ne yapacağınızı şaşırıyorsunuz bir anda. Oradan biri geliyor, oradan biri geliyor, oradan biri geliyor. Zaten elinizdeki mermiler kısıtlı. Gelenlerin sonu yok. Oraya koşuyorsunuz, oraya koşuyorsunuz. Nereye gireceğiniz de tam olarak belli değil. Dolayısıyla biraz sizi kısırıyor. Fakat türü sevenlerin hoşuna gidecek bir yapım olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Ben Resident Evil ilk üç oyundayla 4-5-6'yı bir hali beğenmiştim. Onlar da biliyorsunuz aksiyon dozajı biraz daha yüksekti. Bu oyunda ise aksiyon dozajı biraz daha düşürülmüş ve ölmeyen ölmediği halde sizi sürekli takip eden yaratık yine bulunuyor. Lady Dimitris mu Dimitri mi ne öyle bir şey vardı. O ölmüyor bildiğiniz gibi. Bir önceki oyunda da ölmeyen Zombiler peşimize takılıyordu. 1-2-3'te zaten bunlar vardı. Nitekim bunda da devam etmiş bu durum arkadaşlar. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.